Selamlar arkadaşlar tekrar ben sizin sorularınızın tümüne cevap vermeye çalışacağım ee, ilk önce eksik kalan sorulardan e, ve sizin yorumlarınızdan hareket ederek bir şeyler paylaşayım ee, 590 kodları ile alakalı bir arkadaş bir şey söylemiş. 5 90 kodları kaliteli ama e, içindeki koruma ee, arkadaşlar böyle çatlak eksik Sorunlu herhangi bir şey hissederseniz e, bize hemen gönderin. Bir hafta içinde gönderebiliyorsunuz geri. Onu unutmayın lütfen. Hakkınız var. E, onu unutmayın. E, Fatih, kışlık racing kullanıyorum. Kışlık eldiven önerebilir misiniz demiş. E, ucuz versiyonlardan başlayayım. E, bu Vexon'un kış siyah eldiveni. Ee, bu eldiven hani korumalı bir eldiven. Şöyle yakından da göstereyim. Ee, i̇ç tarafında bilek koruması çok iyi değil. Fakat hani bilek, e, şey e, bilek diyorum, yumruk koruması fena değildir. Hani kışlık eldiven olarak alınabilir. Bu eklem yerlerindeki korumalar biraz ince. Ee, birazcık daha iyi versiyon alınabilir. Ee, kışlık eldiven olarak da iyidir. Ben kullandım bunlarda. Vexo'nun bir tane daha eldiveni var Bu da WS10 diye geçiyor Bu da kışlık bir eldiven Bunun bilek koruması daha iyi Yani bu bilek koruman bile yüksek bileklidir hani Yarış motoru kullanacaksan yüksek bilekli Montunun içine sokacaksan veya montunun dışında tutacaksan Ona göre alman gerekiyor Hani sana nasıl daha rahat geliyorsa Çünkü bu biraz uzun olduğu için Bileğin içinde biraz hani şey yaratacaktır. popluk yaratacaktır montundan bu alınabilir bunun da destekleri var şu şekilde destekleri var bilek destekleri var şu bileği çıtçıtlı cırt yapılmış bunun korumaları nispeten bence daha iyi çünkü yani yunuk ve eklem korumaları her bir tane her bir eklem için birer koruma koymuşlar baş parmağında da yine deri bir koruma var küçük baş küçük parmağında büyük parmağında da şöyle bir koruma deri koymuşlar. Ee, içi de fazla terleten bir model değildir. Ama sıcak tutar. E tabi hani e, eldivenleri aldıkça değişiyor. E, fiyatları, yani markalara göre değişiyor fiyatları. Aldıkça değil tabii ki. E, bunun da mesela bu da kışlık bir eldiven. Bunun da adı ne dediğim dakika, Revit Boxer H2O. Yani bu tamamen su almayan eldivenlerden bir tanesi. Hem eklem yeri korumaları, hem körlük mekanizması ee, iç koruması biraz yumuşak ee, telefon hassasiyeti için kullanılabilir şöyle iki tane bir baş parmağında bir küçük parmağında işaret parmağında ve büyük parmağında ee, yerleri var o şekilde kullanabiliyorsunuz bileği şu şekilde e, cırt cırtlı olarak yapılmış e, bu da yüksek bilekli sayılabilir elastik bir bölümü var ha, bu bölüm su geçiriyor bu tahminen bilegini Revit'in Ötekisi daha iyi, yani deri olduğu için. Bir de bu model var. Bu modelin adı neydi? Hydra h diye. Bu da yağmur geçirmeyen, ıslaklık geçirmeyen modellerden bir tanesi. Bunun eklem yeri korumaları, bilek yeri koruması ortalama yumuşak modellerden bir tanesi. Ve hani bileği cırtçırtlı, yüksek yine elastik yapıda yapılmış. Bunun da koruması gerçekten iyi eldivenlerden bir tanesi. Ee, i̇ç tarafı deri olduğu için e, asfalt yaralanmalarını engelleyecek şekilde yapılmış. Güzel bir eldivenli. Kışlık eldiven olarak bunları sunabilirim. Ee, diğer bir arkadaş da demiş ki mesela işte Gürcan e, benim daha önceden çektiğim videolardan bir tanesini söylemiş. Demiş işte Mondial RX 3i EVO 2015 model 2016 çıkışlı benim hiç sorunum olmadı demiş. E, olmayabilir tabi arkadaşlar, yani, yani bazı arkadaşlar sorunun olduğunu belirtmiş o videoda. E, herkes sorun yaşamayabilir. E, e, bu Gürcan adında arkadaş da hani iyi bir model, benim hiçbir sorunum yok demiş, belirtmiş. E, Samet'in önerisini daha önceden paylaşmıştım galiba. Samet 2000 lira bütçem var, Şöber Kask önerisi istiyorum demişti. Şarkı fiberlerinden önerebilirim arkadaşlar. 2000 liranın çok az üstündeydi galiba. Fiber olanlarından önerebilirim Spartan modelleri biliyorsunuz. Yani e, ön tarafında geniş bir yapısı var. Burun pedi var, çene pedi var. Çene pedi şöyle açılan bir yapıda, şuraya yukarıya doğru. E, şöyle pardon, aşağıya doğru itince açılıyor. Katlanıyor. Ön tarafında iyi havalandırma var. Güneş vizörlü bir model. Güneş vizörü şu tepeden inip kalkıyor. şurada inip kalkıyor. Ve şu şekilde açıldığı zaman o güneş videonu görebiliyorsunuz. Ee, i̇yi havalı alabiliyor, geniş bakış açısı gözlükle giyilebiliyor, boyun petleri iyi. Double gibi bağlantıya var, bağlantısı var. Bu bağlantı en iyi bağlama çeşitlerinden bir tanesi. Bana her seferinde sık sık belirtiyorum ben. Boyun petleri iyi oturuyor. Bu 1410 gramlık bir kask. Bunun ölçülerine göre ağırlığı değişiyor, onu hatırlatayım. Bir de göbekli arkadaşlarımız için demiş ki bir arkadaşımız o da emre arkadaşımız göbekli kardeşlerimiz için rahat mont önerisi istiyorum altı büyük olan ve daha önceden elimizde olan montlardan Rika Bumerang'tı galiba Rika Bumerang vardı o şu anda bizde yok fakat Ersikin'in Aragon modeli var Aragon modelinin önermemin sebebi büyük bir hani büyük bedenleri var zaten hani bizde fazla kalmamış olabilir yani dirsek omuz korumaları var göbekli arkadaşlar için ön tarafı biraz daha büyük ve aşağıya doğru uzanıyor kolları da uzun bir modeldir o yüzden bunu önediyorum eleskinin Aragon'un Gambiya'sı da vardı Gambiye galiba bitti bundan da bir iki tane Falan kaldı elbize yani göbekli arkadaşlar için çok fazla çeşit kalmadı varsa bu var belki hani Rika Merangın bir modeli, bir bedenik almıştır. Bunlardan alabilirsin. Hani bizden alamıyorsan başka yerden alabilirsin tabii ki. Ben öneriyorum sadece. Yani nasıl özellikleri var? Cırt bir boynu var. Açtığınız zaman gördüğünüz gibi. içinde bir tane astarı var, astarı çıkabiliyor. Omuz ve dirsek korumaları var. Kol içi çırt çırtları var. Bileği şu şekilde çırt yapılmış. Arkasını da göstereyim hemen. Arkası da şu şekilde yapılmış. Montağlar bir tanesi. Uzundur, kolay kolay açılmaz, göbekli arkadaşlar da rahatlıkla giyebilir. Ben e, Rica Mummerang kullanmıştım. Onlar da rahattı. Onları da tavsiye ederim. Bu e, Aragon'u da tavsiye ederim ls Bir arkadaşımız da demiş ki, CF Moto 150'nin 150 için siyah kask önerisi bütçe 1000 lira demiş. Ben e, bunun için bir tane kask çıkarttım buraya. Bunları hazırlıyorum ilk önce kim ne istediyse onları yazıyorum bazılarını kaçırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın onlar için de şey yapabilirsiniz hani bunu unuttun diye böyle hatırlatma yazabilirsiniz arkadaşlar unuttuğum şeyler için ben koala fire öneriyorum yani 900-950 lira civarında filan olması lazım bunlar bir ara 560 lira 600 lira civarındaydı tabi hani dolar bastı gitti bunlar 950 liraya kadar çıktı bu galiba beyaz camıyla geliyor böyle sarı camıyla filan gelmiyor Ha, i̇yi bir kastik bel poli karbondur e, yani bu, ama bunun hani bir e, işte bir burun pedi, bir çene pedi yok. Bunun için içine tabii ki maske giyerseniz e, o biraz daha iyi bir işlev görür. E, şu kısmından açılan e, bir tane hava kanalı var, e, geniş bakış açısı var. E, camı fena değildir, iyidir. E, üst tarafında hava delikleri var, arka hava çıkış kanalları var hem şu yanlarında alt tarafında. Hem şu yan alt taraflarında şuralarında hem de şuralarında. İyi bir kastır. Bu ECE 205 sertifikasına sahip 1527 gram biraz ağır kaslardan bir tanesidir ama CF Moto 150 NK için olabilir. Alıp kullanılabilir. İyidir. Performans ve fiyat bakımından da uzun seneler 5 sene en azından giyilme şeyi biliyorsunuz 5 sene. 5 sene rahatlıkla idare edecektir seni Diğer başka bir soru var mı? Ha evet bir tane de e, CG motor kullanan, CG-100cc kullanan motor var. Kaliteli ekipman önerisi önerebilir misin? demiş. Hani ortalama bir bütçen olduğunu düşünerek şöyle diyorum. Hani 1300 liraya da fiber bir kask var. 4500-500 lira civarında da Axis Eagle kasklar var. E, hangisini alacağına sen karar ver. Daha önceden tanıtımlarını görmüşsündür zaten. Hani polikarbon yapısı var, fiber bir yapısı var. Geniş bakış açısı var İkisinde Camı biraz daha kalın ve çizilmezdir Bunun çizilmez olup olmadığını bilmiyorum fakat kalın bir var Yüksek hızlarda açılmaması için Şu şekilde ortalama bir kilit mekanizması gibi bir şey yapmışlar Ve hani burun pedi, çene pedi var, burun pedi, çene pedi var Boyun pedleri iyidir, boyun pedleri gerçekten iyidir Havalandırma kanalı iyidir Bunun havalandırma kanalı hakkında pek bilgim yok aksisi ama bunu kullandığım için hava kanalının iyi çalıştığını söyleyebilirim. Bu vektör Evo LS2'nin, bu Axis Eagle, Axis Drake'nde alabilirsin. E, mont önerim olacak, eğer kısa bir mont istiyorsan Venom Dynamic al ve 3 mevsim giyebilirsin. Venom Dynamic'in tanıtımlarını zaten bizim sitemizde ve bizim YouTube kanalımızda da bulabilirsin. Venom Dynamic yazınca hemen çıkacaktır tanıtımlarda. Ee, bu üç mevsim yazında rahat giyiliyor çünkü iç tarafı astarlı, astarı çıkartıyorsunuz, giyiyorsunuz ee, ve e, hani size bir ferahlık sağlıyor çünkü hani arkasında da şöyle bir file dokusu olduğu için rahatlıkla kullanılabiliyor. Ee, tabii hani e, kolu hem e, işte ne denir e, böyle çıt çıtlı yapılmış, fermuarlı yapılmış bunlar da iyi özellikler. İçinde cepleri var. Boynunda gire bir çıt var. Bu kullanılabilir. Eğer tabi biraz daha bütçem varsa e, ve CG motorda o biraz daha sportif bir motora uygun. Bu biraz daha hani Enduro, CG'ye biraz daha gidebilir. Biraz daha dik sürüşlü motorlara daha uygun olabilecek montlardan bir tanesi. Magna Sunrise Ya bunun fiyatı ondan çok daha fazla. File dokulu tamamen yazlık. Eğer hani yazlık istiyorsan Magna Sunrise'a bak. Matn Sarnai'sinde önceki tanıtımlarda bulabilirsin. Ben zaten hani açıklamaya linklerini ekliyorum. Onların detaylarını görebilirsin. Ha, eldiven olarak da yazlık bir eldiven istiyorsan e, ve siyah bir eldiven istiyorsan e, MC12 alabilirsin. E, bundan da kullanabilirsin. Bayağı bir kormalıdır. E, veya işte hani bunda pembeler var. Ben kullanmam dersen, ki bu bayan mı acaba? Bundan emin olamadım, bir dakika. Skoycon'un bu eldivenini alabilirsin. Bu MC17'ydi sanırım. Evet, MC17B diye mi geçiyordu. Evet, MC17B diye geçiyordu. Yumruk koruması var, eklem veri korumaları var. Ve işte hani bilek koruması biraz yumuşak, cırt bir model. Bu Skoycon'un bu eldiveninden de alabilirsin, bunları unutma. E, altına hani dizlik alacaksan en ucuz proeller, eller armodeler. Armodeler biraz daha ucuzdu galiba. Onlardan alabilirsin. E, yine, e, ne denir, e, daha iyi bir koruma istiyorsan e, Zandona alabilirsin e, ve impacttek dizlikler alabilirsin. E, böyle böyle gidiyor. E, eğer hani ben e, sadece şey almak istiyorum, e, işte dizlik almak istiyorum, bir de bot alayım bana yeter diyorsan cg motorla iyi gidebilecek, sen vites attığında da işte ayağını acıtmayacak şekilde Rakvel bot alabilirsin Rakvel'in Look vp'sini alabilirsin onlardan kullanabilirsin ben kullandım, güzel, bayağı işe yarıyor hoş uzun sürede dayanıyor Ya yani şu anda ayağımda yok ama ayağımda olsa gösterecektim Evet. burada var bunu alabilirsin yani benim hoşuma giden botlardan bir tanesi. En azından Türk malı. Ee, ve hani burun, e, topuk, e, üstü cırt cırtlı, bilek koruması her şeyi var. Ee, i̇çi de fazla terletmeyen bir model. Bunu da senelerce giyersin. Hepinize iyi sürüşler.